29 Mayıs 2020 Antalya Manavgat Çeltikçi mahallesindeyiz. Ee, tekrar yanımızda Tevfik Öz. Burada e, bir ay önce bir çekim daha yapmıştık. Bu karpuz tarlasında. 17 dekar bir yerde. Evet. Rekor gübre yaprak gübresini e, burada uyguladık. Bir 10 gün önce en son uygulama evet, e, üstten, yapıldı. üstten yapıldı. Şu an neler görüyoruz? Karpuzun yürürlüğü, tutum konusunda, <gülüyor> irileşmesi, büyümesi, canlılığı. Evet. Genelde ikinci normal var. E, yapraktan ikinci uygulamayı da yaptıktan sonra geçenlerde mesela çok sıcaklarda. Tabii hava bir 40 dereceyi geçti. 47 dereceyi gördük. 47 dereceyi gören bir tarla. E, çok karpuz tarlalarında yanmalar oldu. Hatta üstünü gazeteyle falan kapatanlar Peki oldu. burada var mı yanma şu burada an? Burada onu karşılaşmadık. E, Kökenin gürlüğü e, rekor gelişim gübreni. gübrenin. Rekor gübrenin, yaprak gübresinin. Hı -hı. Karpuzlarda bir yanma falan görmedik. Gayet memnun olduk. Peki onda. bitkinin Meyveyi doldurması, yerleşmesi nasıl? Şu anda bunlar üstüm var. arkadaşlar? Şöyle karpuz. gösterelim karpuzun. Mesela bence standartlarının... Şöyle karpuzum. onları da gösterelim Şu yavaş yavaş, göstere göstere gidelim. Evet. Yani <gülüyor> burası 10 dönüm bir parça, 7 dönüm de yukarıda var. var evet. Şöyle Bunu da gösterelim. Yani Bu karpuzların gelişim Şöyle gelişim olarak gayet, olarak gayet güzel. Herhangi bir yanma vesaire de görünmüyor. Doğru mu? Geçenki sıcaklara rağmen hiç yanma yok. <gülüyor> Çünkü gerçekten. Mayıs ayında belki son 50 yılın herhalde en sıcak Mayıs'ını Aynen. 47 dereceyi gördük. Bir de bir hafta sonrasında da en soğuk Mayıs. Evet. Yani çok aynı bugün birçok videoda söyledik. Şöyle gelelim. Gösterelim. Şunları da. Yani yaprakların canlılığı vesairesi hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu sıcağa rağmen hala Canlı, evet. şey geliyor. Devam ediyor. Ve bu... Karpuzda şu anda bir haftadır bir suyu kestik, su vermiyoruz. Ha, bir haftadır su vermiyoruz. Karpuzda su vermiyoruz. Şöyle, gel şöyle gösterelim. gösterelim. Gel abi, sen de böyle. Yani ortalamaları 10 kilolara gelmiş, kilo doğru mu? Daha, evet. lira, yani şöyle, iki tane yan yana. Şöyle görünüyor, bu şekilde. Gösterelim. Yani... Karpuz kendini korumuş şey olarak normal boyutta, normal boyutta olan cinsi bunun üstün, üstün cinsiydi kartı, evet. şimdi e, burada tabii ki yaprak gübresiyle birlikte besleme ürünlerimizi de verdik Abi, gerekli verdik. korumalarımızı yaptık bunu her zaman her videoda her yerde de söylüyoruz evet. e, iki defa uygulama yapabildik burada rekor evet. gübre yaprak gübresini açtığımız zaman yaptık i̇lk, ilk açtığımızda 20 gün önce bir de 20 gün önce yaptık burada bize. Sıcak stresi yaşatmadı. Evet. İrilik. Karpuzda bir yanma durumu olmadı 47 derece olmasına rağmen. Aynen. Soğuk ne kadar düştü mesela? Yani 25 derecelere düştü ne oldu? 25'e düştü. Yani gündüz gece olarak mesela. Gece yani 16 düştü. Derecede düştü. Ee, gece gündüz farkları fazla olmasına rağmen stres oluşmadı. Şöyle biraz daha gösterelim abi. Evet. Hani bitki hala yürüyor ve hala çiçek vesaire devam ediyor. Bakın Şu şekilde Şöyle elden de ölçü olarak Şöyle göstereyim Gerçi merbey Bu şekilde Bunlar orta boy dediğimiz Yani standart Sayılabilecek karpuzlar Daha da yerleşiyor yani o gösterdiklerimiz Herhalde bir 12-13 kilo gelir Bunlar ne kadar gelir? Ya Bunlar da ortalama 7 ile 9 kilo arasında. 7 ile 9 kilo arasında gelir. Evet. öyle tarlayı gösterelim şimdi yukarı kadar. Bu parça 10 dekar. Gayet yeşil bir de şu üstteki gördüğünüz setin üstünde de bir 7 dekar var. Toplam 17 dekar bir alan. Şöyle gidelim. Şöyle elini al abi bir göster istersen. Şu şekilde. Bunlar 11 kilolu falan 11 kilo. Bakın şuralarda da var. Şöyle. Tarlayı. Ee, Rekor gübre yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Ben memnunum her zaman. Daha, Daha önce, önce de şey. burada video çektik çünkü arka arkaya çekme ihtiyacı duyduk. Devamında ne olacak? Aynen. Ne gözleyeceksiniz? Devamında da aynı şeyleri sağlayabildi. Ee, siz yıllardan ben beri... Ben memnun kaldım. Yani. Ben portakal ağaçlarımda, nar bahçelerimde hepsinde kullanıyorum. Ben Narda da? Evet. Rekor gelişim müşterimizsiniz. Zaten tabandan evet. kullanıyorsunuz. Ee, nar bahçenizde de kullandınız. Yonca'da. Portakalda, yoncada hepsinde evet. kullanıyorsunuz. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? A, teşekkür ediyorum. Karpuzla size. ilgili söyleyeceğiniz var mı bir sloganınız, bir şeyiniz? Burada yani çiftçiye aktaracağınız. Şu anda kiloları yakaladığımızı düşünüyoruz. Iyi kiloları yakaladığımızı düşünüyoruz. Evet. İklimin bu kadar. E, dengesiz Mesela gittiği bir yıl. Mesela bir yine bastırarak söylüyorum. 47 derecelerde yanma olmadı yani. Yanma olmadı. En önemli şu anki gözleyeceğimiz detay evet. bu. Bitki çalışıyor. Evet. Hala daha sürüyor. Hala çiçek devam ediyor. Bir şöyle haftadır, e, şöyle gösterelim mi şunu herhalde. da? Şöyle... Evet, çiçekler. Şunu gösterelim de yani en azından ya insanlar tutmaz ama yine de çiçekler. Ya yani bitkinin en azından çalıştığı. Evet, çalışıyor. Canlılığın devam ettiği. Şurada gösterelim, şurada bitirelim abi. Evet. Şunlar da standart şeyler. Şurada bu şekilde giriyor. Üstün marka, tekrar söyleyelim. Evet. Böyle gel abi. Burada tamamlayalım. Buradan bütün Türkiye'deki karpuzculara gelecek sezonda rekor gübre, yaprak gübremizi Öyle öneriyoruz. Evet. Tabanda da uygulayacakları rekor gelişim ürünümüz var. Rekor gelişim tarla, evet, açık alan bitkileri için. Evet. Ee, toprak sorunu olan, kök çürüme sorunu olan karpuzda özellikle bunlara evet. öneriyoruz. Ee, buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar. Herkese selamlar, saygılar. Selamlar. Manavgat'tan.